Keynesyen çapraz diyagramı ve çarpanı Geçen videoda Keynesyen çaprazın kamu harcamalarındaki bir artışı göstermede nasıl işimize yaradığını öğrendik. Toplam planlanan harcama çizgisinde böyle bir kayma oluyordu. Yaptığımız tüm varsayımları yine geçerli kabul edelim. Çıktı ve toplam gelirdeki değişim, kamu harcamalarındaki değişimden daha büyük çıkıyordu. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Anlaşıldı anlaşıldı. Keynesyen düşünce işte. Çok solcu bir yaklaşım. Kamu harcamaları büyüyor. Arkadaş ben daha muhafazakar biriyim. Keynesiyen düşünceye inanmıyorum. Aslında inanıyor olabilirsiniz. İster sağcı ister solcu olun. Her ne kadar Keynesyen düşünce genelde sağcılar tarafından tukaka edilip solcularla benimsense de merkez sağ politikalarının çoğu büyük oranda Keynesyen'dir. Özellikle de Amerika'da. Sadece bu değişkeni pek kullanmazlar. Örneğin insanlar vergileri düşürerek ekonomiyi genişletmekten bahsederken aslında Keynesyen düşünüyor. Çünkü eğer geriye sarıp ilk fonksiyonumuza geri dönecek olursak yani bunu işe hiç karıştırmazsak sadece G değişkenimiz olsa bu turuncu çizgiye geri dönmüş oluruz. Yani aslında planlanan harcamamızı. Bu model özelinde söylüyorum Bu çizgiyi aynı zamanda vergileri düşürerek de yukarı kaydırabiliriz Vergilerimizi bir delta t değeri kadar düşürecek olursak Eğri yukarı kayacaktır Çünkü tüm burayı negatif bir sayı ile çarpıyoruz Negatif c1 ile yani c1 neydi? Marjinal tüketim eğilimiydi. Yani pozitif olması beklenir ama başında bir eksi var. Bir azalmayı bir negatif sayı ile çarparsanız ki buradaki vergide negatif bir değişimdir. Tüm bu değer yukarı kayacak demektir. Ve yukarı kayma miktarı da grafiği karman çorban etmek istemiyorum. Bu sebeple yeni toplam planlanan harcamam bu olacak. Evet yukarı kayma miktarımız da buradaki kat ile, yani eksi cebirle eksi delta t'nin çarpımı kadardır. Değişim miktarı yani grafiğin yukarı doğru kayacağı uzaklık, eksi c ile çarpı delta t'dir. Delta t'nin pozitif olduğunu kabul edersek bu c1 delta t'ye eşittir. Eksiler birbirini götürdü, işte eğri bu kadar yukarı kayacak. Ayrıca vergileri artırırsak toplam çıktı azalır demek de keynesen bir yaklaşımdır. Çünkü eğer vergileri artırırsanız, burası birden pozitife dönüşür ve eğrinin kayma miktarı işte bu kadar olur. Yani eğri aşağı kayar. Denge gayri safi yurt içi hasıla daha düşük bir değere geriler. Yani aslında bu konuda sağ veya sol mali politikalar arasında bir fark yok. Geçen videonun sonunda ve bu videonun buraya kadarki kısmında hep Mali Politika'dan bahsettim. Bu, Mali Politika'nın harcama aracıydı. Buradaki ise Mali Politika'nın vergi aracı. Bunların ikisinin de toplam çıktıyı etki edebileceğini düşünüyorsanız, bilin ki keynesyen modeli takip ediyorsunuz. Geçen videoda kıyısından değindiğim bir şey vardı. Kaymanın boyutu neyse. Yani, bu toplam planlanan harcama eğrisi ne kadar yer değiştirirse, toplam çıktı, bu değerin bir katı oluyordu Şimdi matematiksel olarak ispat edeceğim Bu katsayı aslında çarpanın ta kendisidir. En başa geri dönüyoruz şimdi Bu aşamada bol bol işlem olacak, o yüzden her şeyi baştan yazacağım Planlanan harcamamız, bunu tekrar asıl ifadeye odaklanabilelim diye yazıyorum Planlanan harcama eşittir, marjinal tüketim eğilimi çarpı toplam gelir. Sonra da buradakiler geliyor, ben orijinal halini alıyorum, değiştirdiğimi değil. Buradaki her şeye B diyelim ki üzerinde oynama yapmamız kolaylaşsın. Evet, buradaki her şeye B diyorum, ileride gerekirse açılmış halini yazarız. Biliyoruz ki planlanan harcama çıktıya eşitse ekonomi dengede demektir dengeli ekonomi budur. O halde bunu sabitleyelim. Planlanan harcama toplam çıktıya yani toplam harcamaya yani toplam geliri eşittir diyelim. O halde denklemde denge gelirimizi yalnız bırakalım. Ne oluyor burada? y eşittir c, 1, y b diyorum. Birazdan tanıdık gelmeye başlayacak. Her iki taraftan C1Y'yi çıkartalım. Y eksi C1Y, burası sol taraf. Sağ taraftan C1Y'yi çıkartırsak sadece B kalır. Sol tarafı toplam gelir parantezine alalım. Y, şimdi aç parantezi, 1 eksi C1, kapa parantez eşittir B. Her iki tarafı da 1 eksi C1'e bölersek. Bunlar birbirini götürür. Sonuç, yana yazacağım bunu. Evet sonuç, heyecan artıyor. Toplam gelir veya denge toplam geliri ya da toplam çıktı yahut toplam gayrisafi yurt içi hasıla şuna eşit olur. 1 bölü 1 eksi C1 çarpı B. B neydi? Buradaki her şeye kısaca B demiştik. Şimdi bu nedir? Aslında hatırlıyorsunuz. Hatırlamıyorsanız, çarpan mekanizması ile ilgili videoyu izleyebilirsiniz Buradaki C1 marjinal tüketim eğilimiydi. Evet, marjinal tüketim eğilimi 1 eksi marjinal tüketim eğilimi neye eşitti? Daha önce bahsetmiştim Şuraya yazayım ki daha iyi hatırlayalım C1 marjinal tüketim eğilimine eşitti yani eğer bu değer %30 yani 0.3 ise elde ettiğim kullanılabilir gelirin her lirasının 30 kuruşunu harcama eğilimi gösteriyorum demektir. O halde 1-C1'i de marjinal tasarruf eğilimi olarak düşünebiliriz. Eğer paramın %30'unu harcıyorsam demek ki %70'ini de kenara koyuyorum. Yani 1-C1 kadarını tasarruf ediyorum. Eğer kullanılabilir her liramın yüzde 30'unu harcıyorsam, tasarrufum yüzde 70 olur Yani bu marjinal tüketim eğilimi Faydanın tamamı ise marjinal tasarruf eğilimine eşit Ve 1'in buna bölümü, yani 1 bölü marjinal tasarruf eğilimi de çarpana eşittir Birkaç video önce görmüştük bunu Şöyle düşünün, bir hizmet veya ürün için bir para ödüyorum Bundan gelir elde eden kişi marjinal tüketim eğilimine bağlı olarak bu paranın bir kısmını harcıyor Ve buradaki modelde, bu eğilimin ekonomideki tüm gelir seviyeleri için eşit olduğunu varsayıyoruz İşte paranın bir kısmını harcıyor, bu kez de ödeme yaptığı kişi o kısmın bir kısmını harcıyor Sonuçta ortaya çıkan bu sonsuz seriyi topladığımızda bu çarpanı elde ediyoruz. Yani bu bizim çarpanımız. Örneğin B bir miktar yukarı kaydırılacak olursa Diyelim ki B artıyor ve buradaki değişkenlerden herhangi biriyle artırılabilir bu. Mesela net ihracat değişebilir, planlanan yatırımlar değişebilir, artar, azalabilir. Bunun gayri safi yurtiçi hasılaya etkisi B'deki bu değişimin çarpanla çarpımı kadar olacaktır. Daha önce görmüştük, mesela C1 0,6 olsun, yani halk kullanılabilir her 1 lirasının 60 kuruşunu harcama eğiliminde O halde marjinal tasarruf eğilimi %40 olur Yani insanlar, kullanılabilir her 1 liralarının 40 kuruşunu kenara koyuyor Bu durumda çarpan, birin buna bölümüne eşit olacak, evet 1 bölü 0,4 yani 1 bölü 2 bölü 5, aynı şey. Bu da 5 bölü 2 eder ki 2,5'a eşittir. Yani bu örnekte denge durumundaki y, 2,5 çarpı tüm bunlara eşit olur. Şimdi diyelim ki b'de 1 milyar liralık bir değişim gerçekleşiyor. b'yi 1 milyar lira artırıyoruz. Bunun için kamu harcamalarını 1 milyar lira artırabiliriz. Veya buradaki terimi başındaki eksiyle çarpıldığında 1 milyar lira artacak kadar azaltabiliriz ya da planlanan yatırımı 1 milyar lira artırabiliriz. Bu bir yere kadar vergi politikasıyla yapılabilir, şirketlerin ürünlerinde indirim yapmaları sağlanır filan. Veya net ihracatı 1 milyar lira artırabiliriz. Özetle, b'yi hangi yolla 1 milyar lira artırırsak artıralım, gayri safi yurt içi hasıladaki artış 2,5 milyar olacaktır. Yani b'deki değişimin 2,5 katı. Bunu şu şekilde yazabiliriz, y'deki değişimimiz eşittir 2,5 çarpı b'deki değişimimiz. Şöyle de düşünebiliriz, ifadeyi böyle yazdığımızda, y'nin b'ye bağlı bir fonksiyon olduğunu görebiliyoruz. Şöyle düşünelim. Eğim 2,5 Yani y'deki değişim bölü b'deki değişim eşittir 2,5 Bunu neden yazdım? Çünkü vudu büyüsü falan yapıyor değiliz. Onu göstermek istedim. Evet, grafikteki Keynesyen yani çapraza baktığımızda daha önceki videolarda gördüğümüz çarpan etkisinin aynısıyla karşılaşıyoruz. Burada yaptığımız çarpanı türetmek oldu. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.